Türkiye'nin uluslararası haber bülteni arkadaşlar, bu da İspanyolcuya da tarıkımızla tarık haber haber bülteni başlıyor yaklaşık 20 ildeye e kadar bu ekranlarda Türkiye'nin çıkan gelişmeleri sergimaylaştırması benimle haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir hatırlatıcı olacak: Sosyal platformlar, tarık haber, Pinterest, tarık haber, Instagram, tarık haber, TikTok, tarık haber, haber. Link'in tarih haber Yay tarih haber tamur, tarih haber Instagram'da tarih haber, TV'de ot yıl mazlet titkland tayfi etmiş. 318 YouTube tarih haber TV ve KM tarihler nasıl hesaplarıyla yayınlıyoruz der dostlar. Yarın sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanecik olursak, e, <gülüyor> Bigolay da yayınlıyoruz Bigolay kanalımız tarih haber TV'den bizi ulaşabilirsiniz. Uçanın yayında Uf, canlı yayında yuğucanın yayın kanalımız Tar Haber ile müzere ulaşabilirsiniz. Dostlarlike kanalımız Sarı Haber TV'den ve izlere ulaşabilirsiniz. Videoyu çıkartalım, Tarık Haber TV'de ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Twitter'da <gülüyor> sohbet otolan yayında ister izleyenler. Bunu Live'da pages padm like alanımız, a lot of ulaşabilirsiniz. YouTube ekranlardayız ve ilk haberimize geçiyoruz. MGK Toplantısı sona erdi. Kırk bir bildiride Yunanistan mesajı verildi. <Gülüyor> Ama haberdeyiz yönetmenim. <Gülüyor> ya 10 dakika haberine vere Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın küliyesinde yapılan Milli Güvenlik Kuru Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak kara suyu ve hava sahası ihlallerini arttırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğunu ifade edilmiştir. İfadesi kullanılması. Haber. Haber. Güncel. Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (M.G.K.) Toplantısı sona erdi. Kritik bildiride Yunanistan mesajı. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, MGK, toplantısı sona erdi. Kritik bildiride Yunanistan mesajı. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu, MGK, toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurumu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantı saat 16.10'da başlamıştı. Toplantı saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı reisi, önceki gün Tahran'da bir araya gelmişti. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız ifadelerini kullanmıştı. MGK toplantısı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında Suriye'nin kuzeyine olası harekat yer alıyordu. MGK toplantısı bildirisinde şu ifadeler yer aldı. 1. PKK, KCK, PYD, YPB, FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize karşı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarı ile icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler öngörülmüştür. 2. Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi ve neticeleri tüm detaylarıyla ele alınmış, Türkiye'nin 70 yıldır mensubu olduğu ittifaktaki yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde ve samimiyetle yerine getirdiği hatırlatılarak, aynı yaklaşımı ittifakın diğer üyelerinden de beklediği vurgulanmıştır. Bu kapsamda müttefiklerimiz, FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKKK-CKP-YD-YPV ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir. Üçüncü, Uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan'ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir. Yunanistan yönetimine ayrıca, düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atan, insan hakları ve insancıl hukuka aykırı faaliyetlerine bir kez daha son verme çağrısında bulunulmuştur. 4. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açmadan bir an önce sona erdirilerek kapsamlı ateşkes ilan edilmesi yönündeki çağrımız tekrarlanmış. Bu kapsamda Türkiye'nin kalıcı barışın tesisiyle küresel çapta bir gıda krizine dönüşmekte olan meselenin çözümü istikametindeki gayretlerinin devam edeceği belirtilmiştir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. <gülüyor> Ana haber bütçenimiz devam ediyor yaklaşık. 24'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Korkutan deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedildi. Validen ilk açıklama geldi. Son dakika haberine göre İstanbul'da da hissedildi. Deprem Gönel ile Biga arasında gerçekleşti. Kandil Rasadanesi ise depremin şiddetini 4.8 olarak duyurdu. İşte son dakika haberin en Haber. Haber. Güncel. Son dakika İstanbul'da da hissedilen Korkutan depremin merkez üssü belli oldu. Balıkesir'deki depremin ardından ilk bilgiler geldi. Son dakika İstanbul'da da hissedilen Korkutan depremin merkez üssü belli oldu. Balıkesir'deki depremin ardından ilk bilgiler geldi. Son dakika haberi. İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü ve büyüklüğü belli oldu. Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğü bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa, İstanbul, Çanakkale, Manisa, İzmir gibi ilerden de hissedildi. Deprem Gönen ile Biga arasında gerçekleşti. Kandilir Asadhanesi ise depremin şiddetini 4 olarak duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Afad'ın aktardığı bilgiye göre göre, Balıkesir'in Günen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Manisa ve İzmir gibi ilerden de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üstünü Balıkesir'in Günen ilçesi olarak duyurdu. Son dakika Korkutan deprem İstanbul'da da hissedildi. Afal, depremin merkezinin bira olduğunu belirtirken Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üstünün Gülen olduğunu duyurdu. Balıkesir Valisi Yücel Yılmaz, meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vali Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti. Saat 18'de Gülen ilçemize bağlı Tahtalı mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve afac birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Gülen ilçemize ve balıkesire geçmiş olsun. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. 18-44'te Balıkesir günende meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, hıylambulans baş ve kimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Balıkesir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geçmiş olsun paylaşımdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi. Balıkesir gönen merkezli AFAD verilerine göre 4-6 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun. AFAD'dan açıklama. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Geçmiş olsun Balıkesir. Günen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kızılay gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kızılay'dan Balıkesir Günen'deki deprem sonrası açıklama yapıldı. Kızılay'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Balıkesir'in Günen ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rekor zam yüzleri güldürdü. Belediye başkanını Davul Zurnay'la karşıladılar. Akşener en az 74 lira olmalı diyerek uyardı. Dolar artarsa fiyat da artmalı. Arıkan cinayeti.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 24 videoda kadar şu ekranlarda değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Metoda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti değerli izleyenler. Bunlar benim bacaklarım dedi. İzmir'deki Banlio Trenha. o anlar ise Maluruk kadının çektiği video ile gün yüzüne çıktı. İşte mide bulandıran taciz olaylarını detaylı. Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti. Bunlar benim bacaklarım. İzmir'deki Banliyü tren hattı izbanda taciz olayı kameralara yansıdı. Trende karşısında oturan kadının fotoğraflarını çeken şahıs kadının dikkati üzerine yakayı ele verdi. Şahsın telefonunda kadına ait fotoğraflar bulundu. O anlar ise mağdur kadının çektiği video ile gün yüzüne çıktı. İşte mide bulandıran taciz olayının detayları. İzmir'in Ali'a ve Selçuk ilçeleri arasındaki Baniyü tren hattında hizmet veren izbanda taciz olayı yaşandı. Trende seyahat eden bir kadının bacaklarının fotoğrafını çeken şahıs kadının dikkati sonucu yakayı ele verdi. Telefondaki görüntüler ortaya çıktı. Mağdur kadının taciz olayını fark etmesi üzerine şahsa, Şahsın telefon galerisinde kadına ait fotoğraflar bulundu. O anlar ise mağdur kadının çektiği video ile gün yüzüne çıktı. Genç kadının sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bunlar benim bacaklarım. Hadi karakola gidiyoruz dedi duyuldu. Öte yandan şahıs ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tatil için gittiği Sakarya'da dehşeti yaşadı. Taciz, tehdit, dayak. Gel beraber gidelim dedi, sonrası korkunç. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız bu haber bültenimiz devam ediyor yapacak 20 bu 2040'e kadar bu ekranlarda ister izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz Bu derse şampiyonluk gider, dev kulüp çıldırdı. Fenerbahçe'ye kafayı taktı değerli izleyenler. Son dakika benimle evre Fenerbahçe'ye geçirme sezonu transfer Kim Jong-un öncesine imza atacağı sırada devreye gir girerek oyuncuyla anlaşmaya varan İtalyan ligi Sera'da devi La Napoli Sarıla bir yıldız daha kancaya taktı. İtalyan kulübü Fenerbahçe'nin başarılı fili bekçisi Altay Bayındır için harekete geçti. Sarıla Cüverti yönetim Bayındır için acaba ise ortaya çıktı. Son dakika, Napoli, Fenerbahçe'ye kafayı taktı. Kim Minjai'den sonra Altay Bayındır. Son dakika haberleri, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon transfer edilen Kim Minjai'nin rennesi imza atacağı sırada devreye girerek oyuncuyla ile anlaşılır İtalya Ligi seri Napoli, sarı lacivertlilerden bir yıldıza daha kancayı attı. İtalyan kulübü, Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır için harekete geçti. Sarı Laci Vertli yönetimin Bayındır için cevabı ise ortaya çıktı. Altay Bayındır. Son dakika haberleri, Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için şampiyonlar ligi kadrosuna alınmayan Kim Jae, Fransa ligi bir ekiplerinden Rennes'e imza atacağı sırada Napoli devreye girmiş ve oyuncuyla temas kurarak transferi bitirme aşamasına gelmişti. İtalyan devinin Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği bir futbolcu daha ortaya çıktı. Altay Bayındır'ı sordular. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın, Napoli'nin radarına girdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin cevabı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli, Kim Kimca için yaptığı görüşmelerde başarılı file bekçisinin de durumunu sordu ancak red cevabı aldı. İngiltere'den de talipleri var. Fenerbahçe'nin satışına sıcak bakmadığı 24 yaşındaki kaleciyle ayrıca İngiltere'den de ilgilenen kulüpler olduğu kaydedildi. Yeni Sözleşme Sarı Vertlilerin, Altay'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı ifade edildi. Genç kalecinin, 2023'te bitecek kontratını 2027'ye kadar uzatacağı ve yeni sözleşmesinden yıllık 2 milyon euro kazanacağı vurgulandı. Fenerbahçe'ye bir 5 milyon euroya geldi. Fenerbahçe. 2019 yazında Altay Bayındır'ı, MKE Ankara gücünden 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, deneyimli kaleci için Napoli haberleri sonrasında sosyal medyada, o giderse şampiyonluk gider, Altay'ın yerini dolduramayız gibi yorumlarda bulundular. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Jesus mesajı ver... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 24'e kadar bu ekranlarda izleyiciler dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Çok yakışıyorsunuz alayım mısınız? Kılıçdaroğlu'ya böyle yanıt verdi. Görüş bilin. ŞPG Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'nın Kızılcahaman Ülçesine kanat önerileri ve bir arabilere geldi. Toplamda konuştu. Kılıçdaroğlu'cumuz başkanına çok yakışıyorsunuz alayım sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı'nı bel belirleme yetkisi altın masada diyen Kılıçdaroğlu bu konuda görüş birliğini sağladık. Görüş birliğine vardık ifadelerini kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamalar. Haber. Haber. Güncel. Çok yakışıyorsunuz aday mısınız? Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna işte böyle yanıt verdi. Çok yakışıyorsunuz aday mısınız? Kemal Kılıçlaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna işte böyle yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu. Kılıçlaroğlu, Cumhurbaşkanlığına çok yakışıyorsunuz, aday mısınız? sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığını belirleme yetkisiyle masada diyen Kılıçlaroğlu, bu konuda görüş birliğini sağladı. Görüş birliğine vardık ifadelerini kullandı. İşte Kılıçlaroğlu'nun o açıklamaları. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçlaroğlu burada yaptığı konuşmasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçlaroğlu, Cumhurbaşkanlığına çok yakışıyorsunuz, aday mısınız, sorusuna da yanıt verdi. İşte Kılıçlaroğlu'nun dikkat çeken o açıklamaları. Kılıçlaroğlu, bir vatandaşınız. Bir ailemiz eğer yatağa aç giriyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Kanaat önderleriyle muhtar arkadaşlarımla yaptığım toplantılara önem veriyorum. Birbirimizi tanımamız lazım. Bu toplantıların yapılma nedeni biraz da bu. Sizden farklı bir yaşantım yok benim. Dolayısıyla benim öyle saraylara öyle lüks hayatlara falan ihtiyacım yok. Onlar beni rahatsız eder. Benim vatandaşım eğer huzur içinde yaşıyorsa ben de huzur içinde yaşarım. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir eksiğimiz var. Biz genelde Ankara'da oturduk. Güzel nutuklar attık. Sonra dedik ki vatandaş niye bize oy vermiyor? Gelip sizin sofranıza oturmadık. Derdinizi dinlemedik. Ya arkadaş sizin derdiniz nedir diye oturup konuşmadık. Hep Ankara'dan konuştuk. Ondan sonra sizden oy bekledik. Sonra neden vatandaş bize oy vermiyor diye oturup düşünmedik bile. Ben Anadolu'da sizler nasıl yetiştiyseniz öyle yetiştiğim için sizin sofralarınıza oturmak, sizinle oturup konuşmak, dertleşmek benim görevim dedi. Türkiye'nin saman ithal edeceği aklıma gelmezdi. Siyaset ahlaklı değilse sorunu çözemezsiniz diyen kılıçlar olup, siyasete giren kişi zenginleşmişse, açık ve net söylüyorum, siyasete giren kişi ben zenginleştim, köşeyi döndüm diyorsa bilin ki hırsızlık yapıyor. Türkçesi yok dedi. Ben de girdim siyasete. Devlette bürokrattım. Siyasete girdiğim gün bütün mal varlığımı kendi internet siteme koydum. Benim mal varlığım budur dedim. Ama siz birden bire zenginleşirseniz ham hamam sahibi olursanız, bilmem nerelerde yurtlar yapıyorum diye gökdelenler yapıyorsanız, onların başında sizin çocuklarınız olursa, bu demek ki birisi malı götürüyor. İşin Türkçesi bu. Malı götürmek ne demektir? Fakirin fukaranın hakkını çalmak demektir. Bir devlet üretirse o devlet dünyada güçlü olur. Ama devlet üretmezse sadece tüketirse o devlet zayıflar. Her şey gelirdi, ama benim aklıma Türkiye'nin zaman ithal edeceği hiç gelmezdi. Ama onu da ithal ettik. Sonra canlı hayvandı, etti. Aklınıza ne gelirse dışarıdan ithal etmeye başladık. Ne yapmamız lazım? Önce topraktan başlamamız lazım. Üstüne sanayi kurmamız lazım. Üstüne üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Üstüne katma değeri yüksek ürün üretmemiz lazım diye konuştu. Yabancılara mülk satışına karşıyız. Kılıçlaroğlu, konuşmasının ardından muhtar ve kanaat önderlerin kendisine sordukları soruları cevaplandırdı. Kılıçlaroğlu, yabancılara mülk satışı doğru bir uygulama mıdır ve bu durum ülke yararına mıdır? sorusuna biz yabancılara mülk satışına karşıyız. Buna karşı çıktığımızı söyledik. Sadece o değil tank palet fabrikasının Katar ordusuna satılmasına da karşı çıktık. Dolayısıyla biz iktidar olduğumuzda Allah'ın izniyle önce o tank palet fabrikasını Katar ordusundan alıp şanlı ordumuza vereceğiz. Ordumuzun hastanelerini kapattılar. Hastanesi olmayan dünyada tek ordu Türk ordusu. Bugüne kadar elinden alınan pek çok şeyi tekrar ordumuza iade edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini saydık. Kılıçlar olup. Cumhurbaşkanlığına çok yakışıyorsunuz, aday mısınız, sorusu üzerine ise, Cumhurbaşkanlığını belirleme yetkisi de masada. Bu konuda görüş birliğini sağladık. Görüş birliğine vardık. altın lider sadece Cumhurbaşkanı'nın niteliklerini belirlediler ve onu kamuoyu ile paylaştılar. Cumhurbaşkanı olacak kişinin ahlaklı olması lazım, erdemli olması lazım, devleti tanıması lazım, devlet aklının olması lazım, tecrübeli birinin olması lazım gibi nitelikleri saydık. Bu niteliklere uygun bir cumhurbaşkanı adayımız çıkacak. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu 13. Cumhurbaşkanı olacak ifadelerini kullandı. Değilir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tak Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 25 Eylül'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bunu ilk kez söyledi. Merkezin faiz kararında dikkat çekinim Merkez faiz kararı ilgili beklenen flaş açıklama geldi. Merkez, ekonomi dünyasında merakla beklenen toplantıya ilişkin kararda faizlerin beklentilere paralel olarak %14'e sabit bırakıldığını bildirdi. Pbk metnin en kelimesi resesyon oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ilk kez resesyon kelimesini metinde kullanarak enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana icat pazarlarının Resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır, dedi. Son dakika, Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade. İlk kez PPK metnine girdi. Son dakika, Merkez Bankası faiz ile ilgili beklenen flaş açıklama geldi. Merkez, ekonomi dünyasında merakla beklenen toplantıya ilişkin kararda faizlerin beklentilere paralel olarak yüzdete sabit bırakıldığını bildirdi. PPK metninde en dikkat çeken kelime ise resesyon oldu. TCMB ilk kez resesyon kelimesini metinde kullanarak, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır dedi. Son dakika haberi, tüm Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, TCMB, faiz kararı belli oldu. TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 bas puan indirim kararı alarak, %14 seviyesine çekmiş yıl başından bu yana beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Merkez bu ayda bir sürpriz yapmayarak 2022 Temmuz ayı faiz oranlarının %14 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ve dolarda son durum. PPK metninde yeni ifadeler göze çarptı. Merkez Bankası Temmuz ayı para politikası kurulu toplantısında küresel piyasaların en önemli gündem maddesi resesyon ihtimalini öne çıkarırken küresel çapta yükselen enflasyon ve bozulan beklentilere işaret etti. Merkez PPK metninde değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, Şeminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceğini yeniledi. Bir önceki metinden tek fark kredi kelimesinin eklenmesi oldu. Metne istihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir ifadesi eklendiği görüldü. İşte PPK metninin tamamı. Para politikası kurulu, kurulu. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranının %14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Son dakika, euro için rota belli oldu. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 11 yıl sonra ilk kez. Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler olumsuz yönde etkisini sürdürmeye devam etmiş, dünyada iktisadi faaliyetin daha da zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek ve oynak seyir ile temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, Enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünümü bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir. Yılın başındaki güçlü büyüme dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de sürmüştür. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı güçlü iyileşme devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. İvmesini kaybettiği gözlenmekle birlikte, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Durumun güçlendirdiği makro ihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır. Enflasyonda gözlenen yükselişte, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Durumlu sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede kurum, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla tümünün tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir. TCMEB Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para itemesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurum, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir. Merkez Bankası Toplantı Tarihleri 2022. 18 Ağustos 2022, 22 Eylül 2022, 20 Ekim 2022, 24 Kasım 2022, 22 Aralık 2022. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akkuşta tarihi gün. Haberlerimiz <gülüyor> devam ediyor. Bu ekranlar liste değerli dostlar burada dolar e, günü 17.71 yükselişte kapattı altın 99 66. euro 18.06 ve İstanbul borsası günü 2.511. günü düşüşte kapattı. Birleşmiş Milletler'in İstanbul ziyareti yapıldığı gündem Ukrayna tağıdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna tağıdının Karadeniz'den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna Birleşmiş Milletler arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul'u ziyaret edeceği bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres İstanbul'a geliyor. Gündem Ukrayna tağıdı. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul'u ziyaret edeceği bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde sona gelinmiş olabilir. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Ha yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için Türkiye-Rusya Ukrayna arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul'u ziyaret edeceğini bildirdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde devam eden görüşmelere değinen ha, durum biraz değişken, bu yüzden anlaşmanın ne zaman imzalanacağını gerçekten söyleyemem. Henüz tam olarak orada değiliz dedi. Birleşmiş Milletler ve Türkiye tahıl konusunda ara bulucu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varma konusunda unutlu olduğunu ve görüşmelerin iyi gittiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler ve Türkiye, Ukrayna tahulünü Karadeniz üzerinden ihracatını yeniden başlatmak ve Rusya'dan tahıl ve gübre sevkiyatlarını kolaylaştırmak için arabuluculuk yapıyor. Her ikisi de büyük küresel buğday tedarikçileri olan Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılı ile başlayan savaş küresel gıda fiyatlarını artırdı ve uluslararası bir gıda krizine neden oldu. Savaş, nedeniyle Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı dururken, 20 milyon ton tahıl Odesa Limanı'ndaki silolarda mahsur kaldı. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Takla atıp sıkıştılar. Tesadüfün böylesi. Hiçbir şey pahalı değil. Herkes alıp yiyor. Ama Haber Mürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık 20 e kadar değerli izleyenler ve diğeri haberinize geçiyoruz. Yok açıkladı. O ücretlere in. Başkanlığı 9 vakıf üniversitesinde yapılan incelemenin sonucunda bazı vakıf yüksek kurumlarında Kanunda açık düzenli olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitesindeki ücret artışının gösterilmediğinin ya da ücret artışının sözleşme tarihine bahane edilerek ilgili dönemlerde yapı yapılmadığının anlaşıldığını bildirdi. Haber Haber Güncel Yüksek Öğretim Kurumu açıkladı. Vakıf Üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretlere inceleme başlatıldı. Yüksek Öğretim Kurulu açıkladı. Vakıf Üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretlere inceleme başlatıldı. Yüksek Öğretim Kurulu, Yüksek Öğretim Kurulu, Başkanlığı, 9 Vakıf Üniversitesi'nde yapılan inceleme sonucunda bazı vakıf yüksek öğretim kurumlarında, Kanunda açık düzenleme olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediğinin ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığının anlaşıldığını bildirdi. Yüksek Öğretim Kurulu, Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2547 sayılı Yükseköğretim öğretim kanununun 8. maddesine 7243 sayılı kanunun 11. maddesiyle vakıf yüksek öğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet Yükseköğretim öğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında devlet yüksek öğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır hükmünün eklendiği hatırlatılan açıklamada, Söz konusu hükmün, kanunun resmi gazetede yayımlandığı 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi. Bu süreçte vakıf yükseköğretim öğretim kurumlarında görev alan akademisyenler tarafından ücret ödemelerine ilişkin yüksek öğretim kurulu başkanlığına gelen şikayet dilekçelerinin hızla değerlendirmeye alındığı kaydedilen açıklamada, konu hakkında 9 Şubat 2022 tarihli yüksek öğretim yürütme kurulunda, Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlarına öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılması kararı alındığı bildirildi. Şikayet üzerine inceleme başlatıldı. İlgili kararın Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlarına 2 Mart 2022 tarihinde tebliğ edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Diğer taraftan basına yansıyan bazı vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikayetlerle akademik personelden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında yapılan şikayetler üzerine 3 Mart 2022 tarihli ve 5 Nisan 2022 tarihli yazılarımızla toplam 9 vakıf yüksek öğretim kurumuna yüksek öğretim denetleme kurulu başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Söz konusu incelemeler Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından tamamlanmıştır. İnceleme raporlarında yer alan tespitlerde, bazı vakıf yüksek öğretim kurumlarının kanunda açık düzenleme olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tespitler çerçevesinde kurulumuzun yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gündem İstanbul Ziyareti. Gündem Ukrayna Tanrı'dır. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 24'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Beşiktaş'tan bedavaya transfer olduğu resmin yüzey dedi. demektedir. Haberine göre 2018 yılında geldiği Beşiktaş'tan 2021-2022 sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesinin adından ayrılma kararlarına güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Siyah, siyah beyazlı formayla 101 maça çıkan ve 20 gol, 7 asistlik bir performans gösterdiği Yalçın, gelecek sıranın i̇talya boy gösterecek. Son dakika, Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan Güven Yalçın'ın yeni takımı resmen belli oldu. Son dakika haberleri, 2018 yılında geldiği Beşiktaş'tan 2021 22 sezonunun sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılma kararı alan Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Siyah-beyazlı formayla 101 maça çıkan ve 20 gol 7 asistlik bir performans sergileyen Yalçın, gelecek sezon İtalya Serie B'de boy gösterecek. Son dakika haberleri, Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör valeri Enısma yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta sözleşmesinin sonuna gelen bazı oyuncular ile yollar ayrılmıştı. Siyah beyazlılara 2018 yılında gelen Güven Yalçı'nın hangi takıma gideceği merakla beklenirken, bu konu resmiyete kavuştu. Beşiktaş ile biten sözleşmesinin ardından takımdan ayrılık kararı alan Güven Yalçı'nın yeni takımı resmen belli oldu. Resmi sözleşmeye imzayı attı. Daha önce İtalya Ligi Ada adalence forması giymiş olan 23 yaşındaki futbolcu, bu kez Serie B takımlarından Genoa ile resmi sözleşme imzaladı. Kampa katıldı. Güven Yalçın, imzasının ardından Genoa'nın Avusturya kampına katıldı. Beşiktaş ile 3 kupa. Beşiktaş kariyerinde 101 resmi maça çıkan Güven Yalçın, 20 gol 7 asistlik bir performans gösterirken, bir Süper Lig, bir Türkiye kupası ve bir süper kupa şampiyonluğu elde etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beşiktaş'ta Serdar Saatçi konusunda karar verildi. Özür diledi ama nafile. Ama haber spülkelimiz devam ediyor yaklaşık 2 geldire kadar. Bu ekranlarda isterli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Yasak aşk iddiası yazışmalara ışık oldu değerli izleyenler. İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, Çağla Şikel'in eski eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia ederek eski insarlam yazışmalarını ifşa etti. Antebi'nin işkele dünya güzel dediği işkele ise bütün gece aklım sende diye mesajını attığı iddia. Eski eş Didem Sarı'dan ifşa iddiası. Çağla Şikel ve İzzet Antebi'nin yazışmaları ortaya çıktı. İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı. Çağlı Şikil'in eski eşiyle yasak aşk yaşadığını iddia ederek, eski Instagram yazışmalarını ifşa etti. Antep'inin Şikil'e dünya güzeli dediği, Şikil'in ise bütün gece aklım sendeydi mesajını attığı iddia etti. Şu sıralar ünlü oyuncu Tuvan'a Türkayla yaşadığı Aşkla magazin gündeminde yer alan iş insanı İzzet Antep'i, 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı ile geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Eski eşiyle kanlı bıçaklı olan Didem Sarı, İddiaya göre Tulana Türkaya sosyal medyadan taciz içerikli mesajlar atmaya başladı. Bunu hakkında suskunluğunu koruyan Türkaya, tacizin devam etmesi halinde mahkemeye gideceği iddia edilmişti. Didem Sarı bu defadı, Instagram hesabından Çağlar Şikel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evli oldukları dönemde gerçekleştiğini iddia ettiği yazışmaları paylaştı. Bütün gece aklındaydın. Yazışmalarda Antebi'nin Şikel'e dünya güzeli dediği, Şekilin ise bütün gece aklım idi dediği görülüyor. Paylaşım anot düşen sarı, daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak dedi. Prime alışveriş festivali. Bu müthiş fırsatları kaçırmayın. 21 Temmuz 2022 Samsung cep telefonları Akıllı saatler Cep telefonları ve aksesuarları Televizyon Bank banka ne tahtlar konuşlandırıldı değerli izleyen. Şimdi mevduatların Nisan'dan beri dondurulan bu mu protestosu sürüyor. Hemen Henan eyaletindeki Zenkou kentinde için Halk Bankası Bank of China şubesi önünde toplanan yüzlerce kişi ellerinde pankartlar ve bir birikimlerimizi istiyoruz sloganları attı. Gerilimin artmasıyla güvenlik de protestoçlar arasından araya çıktı. Çıkan olaylar sonrası bankanın önüne askeri tanklar konuşlandırıldı. Çin'de banka krizi büyüyor. Tanklar banka şubesi önüne konuşlandırıldı. Çin'de mevduatları Nisan'dan beri dondurulan mudilerin protestosu sürüyor. Henan eyaletindeki Zhengzhou kentinde Çin Halk Bankası, Bank of Rihina, Şubesi önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde pankartlar ile birikimlerimizi istiyoruz sloganları attı. Gerilimin artmasıyla güvenlik görevlileriyle protestocular arasında arbede çıktı. Çıkan olaylar sonrası bankanın önüne askeri tanklar konuşlandırıldı. Çin'de banka krizi büyüyor. Henan eyaletindeki Zengzho kentinde, bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen vatandaşlar, Çin Halk Bankası, Bank of China) şubesi önünde protesto gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi hesaplarının sıfırlandığını fark edince Çin Halk Bankası'nın Zilengizol kentindeki şubesine akın etti. Ellerinde birikimlerimizi istiyoruz yazılı pankartlarla bankayı protesto eden göstericiler ve güvenlik görevlileri ve arasında arbede çıktı. Polis çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtirken gösteriye 3000'den fazla kişinin katılığı iddia edildi. Bankaların önüne tanklar konuşlandırıldı. Protestoların gerçekleştiği Henan'daki Çin Halk Bankası önüne tanklar sevk edildi. Bankanın önündeki tankların alanda güvenlik sağladığı görüldü. Bazı Çin internet haber siteleri de tankların Shandong Eyaleti'ndeki bir eğitime katılmak için yola çıktığını ileri sürdü. Nisan'da ortaya çıktı. Geçtiğimiz 18 Nisan'da bankalarda bulunan milyonlarca dolarlık mevduat donduruldu ve bankalar müşterilere bunun iç sistemlerdeki bir yenileme sonucu olduğunu söyledi. Ancak banka müşterileri, o zamandan beri bankalardan kendilerine konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmaya göre, Henan yeni varlık grubundan bazı kişilerin bankaların çevrimiçi ticaret sistemlerine eriştiğini ve bunları manipüle ettikleri belirlendi. Yaşanan bu durumun ardından bir dizi şükrelinin tutuklandığı açıkladı. Protestoların hedefindeki Henan Bankası'nın, Nisan ayında milyonlarca dolarlık mevduatı, Banka sistemlerinde yenileme yapıldığı gerekçesiyle dondurduğu belirtiliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İtalya Cumhurbaşkanı ana haber Korkunç olay kamera yastığı havuz keyfinde dehşet yaşandı. Yüzen iki kişiyi yuttu. İsrail e bir villanın havuzunda deşere düşüren bir olay yaşandı. Villanın göçen havuzunun içinden yutan delik çıktı. O sırada havuzda yüzen iki kişi ise ortaya çıkan delikten aşağıya düştü. Olay sonrası deliğe düşenlerin bir kişiyi kurtarırken yetkiler diğer kişiyi bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Yapılan incelemelerde göçüğün içerisinde delik derinliklerin henüz bilinmediği üç tane tünel olduğu görünmüş. Dehşete düşüren olay, havuzun tabanı göçtü, yüzen iki kişiyi yuttu. Bulmak neredeyse imkansız. İsrail'de bir villanın havuzunu dehşete düşüren bir olay yaşandı. Villanın göçen havuzunun içinden yutan delik çıktı. O sırada havuzda yüzen iki kişi ise ortaya çıkan delikten aşağıya düştü. Olay sonrası deliğe düşenlerden bir kişi kurtarılırken yetkililer diğer kişiyi bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Yapılan incelemelerde göçün içerisinde derinliklerinin henüz bilinemediği üç tane tünel olduğu görüldü. İsrail'de yaşanan bir olay, yazın sıcak günlerinde havuz keyfi yapmaktan hoşlanan herkesi dehşete düşürdü. Korku dolu anların yaşandığı feci olay, ülkenin Şefela bölgesindeki havuzlu bir villada düzenlenen yaklaşık 50 kişilik özel partide meydana geldi. Partidekiler havuzda keyifli vakit geçirirken bir anda korkunç olay gerçekleşti ve şaşkınlık dolu bakışlara çığlıklar eşlik etti. İşte göçen havuzun içinden çıkan yutan delik ve feci olayla alakalı detaylar. Göçen havuz iki kişiyi yuttu. Düzenlenen parti esnasında havuzun tabanı bir anda göçtü. Göçük nedeniyle oluşan girdaklı havuz, o sırada yüzen iki kişiyi yuttu. İsrail basını tarafından yaşanan olay yutan delik olarak ifade edildi. Dehşete düşüren anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde göçük sebebiyle havuzdaki su bir anda boşalırken havuzda bulunan deniz yataklarının da göçükten içeri düştüğü kameralara yansıdı. Bir kişi kurtarıldı, diğerinden haber yok. Olayın ardından göçüye düşen bir kişi kurtarıldı ancak diğer kişiden haber alınamadı. Olayla alakalı konuşan İsrailli yetkililer delikten aşağı düşen diğer kişiyi bulmanın neredeyse imkansız olduğunu aktardı. 3 adet tünel çıktı. Göçük sonrası 3 adet tünel çıktığı da öğrenildi. Henüz derinlikleri bilinmeyen bu tünellerin oldukça derin olduğu aktarıldı. Akıllara durgunluk veren olayda İsrail itfaiyesinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İtalya Cumhurbaşkanı Parlamento'yu feshetti. Akşener en az 74. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-54'e kadar bu ekranlardırız dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Başka? Başta maç değiştirildi, futbolda yeni dönem TPP yeni sistemi açıldı değerli izleyenler. Sol hat hakka göre Futbol Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu Super Toto 1. Lig'de play-off sistemlerinin değiştirmesine karar verdi. Helen Karda Ligi 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımların play-off katılma hakkı kazanacağı ifade edilirken sezonun 3. sırada bitiren takımın direkt olarak play-off finalde yükseleceği açıklaması da işte de TFF, playoff sistemini değiştirdi. Son dakika haberleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Spor Toto 1. Lig'de playoff sistemi değiştirilmesine karar verdi. Verilen kararda Ligi 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımların playoff müsabakalarına katılma hakkı kazanacağı ifade edilirken, sezonu 3. sırada bitiren takımın direkt olarak playoff finaline yükseleceği açıklandı. İşte detaylar. Son dakika haberleri, Spor Toto 1. Lig'de yepyeni bir dönem başlıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, göreve başladığı günden bu yana aldığı kararlara bir yenisini daha ekledi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig'de playoff sisteminin değiştirilmesine karar verdi. İşte yeni playoff sistemi. Sezon sonunda ligi ilk iki sırada bitiren takımların doğrudan Spor Toto Süper Ligi yükseleceği Spor Toto birinci ligde playoff sistemi şu şekilde uygulanacak. Birinci. Ligi üç, dört, beş, altı ve yedinci sırada bitiren takımlar playoff müsabakalarına katılma hakkı kazanır. İkinci ligi üçüncü sırada bitiren takım doğrudan playoff finaline yükselir. Birinci. Ligi dördüncü sırada bitiren takım ile yedinci sırada bitiren takım. 5. sırada bitiren takım ile ise 6. sırada bitiren takım eşleşir. Müsabakalar, 4. ve 5. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanır. 2. Bu müsabakaları kazanan takımlar, tek maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşırlar ve bu müsabakalar sonucunda kazanan takım ikinci finalist olarak playoff finaline yükselir. Üçüncü playoff finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre oynanır. Kazanan takım Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım olur. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sakarya Spor'da Batuhan Karadeniz bombası. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 24'e kadar devam edecektir diğer izleyenler. Diğer haberimize geçiyoruz. Maaşla yapılan rekor zam yüz, yüzleri güldürdü. Belediye başkanını böyle karşıladılar değerli izleyenler. Maalesef'in Yunus Emre Belediyesi bünyesinde çalışan belediye işçilerine %78 oranda zam yaptı. Yapılan son zamla birlikte en düşük maaş 7.924 lira oldu. Rekor zamla büyük mutluluk yaşayan belediye işçileri ise belediye şantiyesine gelen Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi davul zurna ile karşıladık. Başkan Çerçi de en büyük başkan bizim başkan, içi dostu başkan şeklinde atılan sokanlar karşısında duygu dolu anlam yaşattı. Rekor zam yüzleri güldürdü. Belediye başkanını Davul Zurnay ile karşıladılar. Manisa'nın Yunus Emre Belediyesi, bünyesinde çalışan belediye işçilerine %78 oranında zam yaptı. Yapılan son zamla birlikte en düşük maaş 7.924 lira oldu. Rekor zamla büyük mutluluk yaşayan belediye işçileri ise belediye şantiyesine gelen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi davul zurna ile karşıladı. Başkan Çerçini en büyük başkan bizim başkan işçi dostu başkan şeklinde atılan sloganlar karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Manisa'nın en büyük ilçesi olan Yunusemre'de belediye işçilerinin maaşlarına %78 oranında zam yapıldı. Rekor bir oranda zam alan ve en düşük maaşın 7.924 TL'ye yükseldiği belediye işçileri belediye şantiyesine gelen Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi davul zurna eşliğinde karşılayarak teşekkür etti. Yaşanan yüksek enflasyon karşısında işçilerine ara dönemde %78 gibi rekor bir zam yapan Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Muradiyedeki belediye şantiyesinde işçilerle buluştu. Şantiye girişinde davul zurna ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Çerçi adeta sevgi seline kapıldı. Tek tek tokalaştığı işçilerin gözlerindeki mutluluğa tanıklık eden Başkan Çerçi de, en büyük başkan bizim başkan, işçi dostu başkan şeklinde atılan sloganlar karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Selamlaşmanın ardından işçilere hitap eden Hizmet İş Sendikası Manisa Bin Olu ve Başkanı Okan Polat yüzdelik bir zam aldıklarını ifade ederek, bu Manisa'daki en yüksek zam oranı olduğunu belirtti. Polat, belediye başkanımıza ücretler için gittiğimizde başkanım nasıl olacak? Dedik. O da, arkadaşlarımız fakir zaruret içinde yaşarken biz burada rahat olamayız dedi. Biz de bu sözleri arkadaşlarımıza söylediğimizde mutlu oldular. Böyle bir belediye başkanına sahip oldukları için hepsi onur ve şeref duyduklarını söyledi. Belediye başkanımız işçilerimiz için hepsi bizim arkadaşımız, hepsi bizim için kıymetli dedi. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Belediye başkanımıza sizlerin çahsında bir kez daha teşekkür ederim dedi. Bismillah diyerek kararı verdik. Konuşmasına işçilerin yoğun sevgi gösterileri altında başlayan Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, bugün beni duygulandırdınız. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Sendika başkanımız geldi malum hükümetimiz bu sıkıntılı süreçte asgari ücrete, memurlara ciddi bir zam yapıldı. Başkanım ne yapacağız diye sordu. Hiçbir işçimizi mağdur etmeyiz. Maksimum belediye bütçesinin el verdiği oranlı arkadaşlarımıza ücret vereceğiz dedik. Bir hafta 10 gün ilgili arkadaşlar, sendika temsilcileri, bizim mali işler ve diğer arkadaşlar çalıştılar. Bizim önümüze getirildi. Maksimum yapabileceğimiz budur. Paramız var mı? Yatırımlarımız nasıl? Onları da planladık ayırdık. Bismillah diyerek kararı verdik işçi kardeşlerimize verebileceğimiz maksimum ücreti verdik. %78 artış uygun gördü. En düşük maaşımız 7800 civarında. İkramiyeler de ayrı. Buradan cüz'i bir kesinti olabiliyor, vergisi sendikası vesaire. Verebileceğimizin maksimum miktarını işçilerimize verdik. İşçilerimize hayırlı olsun dedi. Durmak yok yola devam. Sizin ihtiyacınız varken siz mağdurken bizim huzurlu bir şekilde, keyifli bir şekilde oturmanızın bir anlamı yok diyen Başkan Çerçi konuşmasını şöyle tamamladı. Hem eserlerimizi yapacağız, hem hizmetimizi yapacağız. İşçilerimizi mağdur etmeden maksimum ücreti verdik. Bundan sonra da yapacağız. Bundan birileri bunlar aklı Ankara'dan para geliyor diyebilirler, hiç alakası yok. Ankara'dan bize para gelmiyor. Her belediyeye giden para bellidir. Ana haberdeyiz, aklı ana, aklı haber. aklı ya, de ama de ana haberdeyiz. Her belediyenin orada kişi başı para gider o bellidir. Bizim Ankara'dan kaydılmamız ve ekstradan para gelmesi söz konusu değil. Şimdiden söylüyorum birileri bunu kullanacaktır. Çünkü onların dilinin ölçüsü yok. Biz edep üzerine saygı üzerine konuşuruz akılla vicdanla konuşuruz. Biz ekstile gelir kaynakları yapan bir vizyona sahip teşkilatız, kadroyuz. Böylece bu gelirlerle beraber hem yatırımları yapıyoruz maksimum düzeyde sıradan ilçe belediyelerinin yapamadığı yatırımları yapıyoruz. Önümüzdeki bir buçuk senede ne yatırımlar yapacağız hepsini göreceksiniz. İnanmış bir cumhurbaşkanımız var. Bu sıkıntılar bütün dünyada var bizi de etkiliyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunları da aşacağız biraz sabırla hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Bu milleti yolundan kimse ayıramaz. Durmak yok yola devam diyoruz. İşçilerle hala çekti. Konuşmaların ardından işçiler tarafından verilen mini konser eşliğinde sohbet eden başkan çerçi, hem Zeybek oynadı hem de işçilerle birlikte halay çekti. Başkan Çerçi şantiyeden yine en büyük başkan bizim başkan sloganlarıyla uğurlandı. İlle Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tüm dünyanın gözü bu görüşmede olacak. İstanbul'da tahıl sevkiyatı zirvesi. Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'un haber bilgilerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber isteyen olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sevgili yer alınacaklarımda tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar diyelim suçukla.